Karşımızda ilginç bir soru var. Limit x sıfıra giderken, karekök içinde 4 artı x eksi yine karekök içinde 4 eksi a x bölü x eşittir 3 bölü 4 eşitliğini sağlayan a değerini bulacağız. Peki hemen her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bunu kendi başınıza bir deneyin. Evet denediniz ve cevabı buldunuz. Şimdi birlikte yapalım. Önce bu limiti üstün körü değerlendireceğim. Ve x sıfıra eşitken ne oluyor? Ona bakacağım. Eşitliği tekrar yazalım. Limit x sıfıra giderken karekök içinde 4 artı x eksi yine karekök içinde 4 eksi a x bölü x. Burası karekök 4'e eşit olur çünkü x sıfırken 4 artı sıfır 4 eder. Burası da. Neden? Çünkü a ne olursa olsun x sıfır olduğu için a çarpı x de sıfır olur ve geriye 4 eksi sıfırdan 4 kalır. Evet x yerine sıfır koyduğumuz zaman burası 2 oluyor, burası da payda 2 eksi 2 ve x sıfıra giderken payda da sıfır olacağına göre bunun sonucu sıfır bölü sıfır yani belirsiz olur. Peki böyle bir sonuçla karşılaştığımızda ne yapacağız? L'Hôpital kuralını uygulayabiliriz. Bunun gibi, yani 0 bölü 0, sonsuz bölü sonsuz gibi sonuçlarla karşılaştığımızda, bu limit, x0'a giderken, payın türevi bölü paydanın türevine eşittir. Payla başlayalım. Ya da bir saniye, payda daha kolay görünüyor. Önce paydayı yapalım. x'in, başka bir renk seçeyim, x'in x'e göre türevi 1'dir. Evet, sıra payda. Paydaki ifadenin x'e göre türevi, bu, 4 artı x üzeri 1 bölü 2'dir, öyle değil mi? O halde bunun türevi için, 1 bölü 2 çarpı 4 artı x üzeri eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Burada zincir kuralını uyguladık. Yani x artı 4'ün türevi 1 olduğu için bunu 1 ile çarptık. Şimdi bunu değerlendirelim. Zincir kuralını uyguladığımızda, karekök içindeki ifadenin x'e göre türevi eksi a olacak. Onun için bunu eksi a ile çarpacağız. Parantezin önünde de eksi olduğu için artı koyuyorum. a çarpı 1 bölü 2 çarpı 4 eksi ax üzeri eksi 1 bölü 2. Evet, bunun türevi için zincir ve kuvvet kurallarını kullandık. Peki bunun sonucu ne olur? Bölü 1 koyduk. Şimdi x sıfıra giderken 4 artı 0, 4 olur. O zaman bu 4 üzeri eksi 1 bölü 2, yani 1 bölü 2 olacak. 4 üzeri 1 bölü 2, 2 eder. 4 üzeri eksi 1 bölü 2 ise 1 bölü 2. Evet, devam. x sıfıra giderken bu da, bu da 4 üzeri eksi 1 bölü 2, yani 1 bölü 2 olur. Evet, sonuca ulaşmak için elimizde ne var? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, 1 bölü 4. Sonra burada ne var? a çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, yani artı a bölü 4. Bu ikisini toplarsak, a artı 1 bölü 4 olur. Peki, soruda söylendiği gibi bunun 3 bölü 4'e eşit olması için a'nın kaç olması gerekir? Çok kolay. a artı 1, 3'e eşitse a, 2'dir. Evet, a eşittir 2. Bu kadar.